dün gülleri düştüm yollara yolum yine uzar fatih kalara melam rahmetiyor bütün kullara ay jarasule ben ki Elbem rahmiyiyim bütün kullara koyucera ben gidiyorum açılsın bayım sana gelelim. açılsın bayanlar, dövdüm ki seni ey rüşuf ey daha ki seni Yüreğim dert çeke çeke Kurudu gözlerim yaş döke döke Yolların üstüne güle keke Uyca Resul'e sure, ben giyerim larını üstüne eke, o e ben diyorum acısın da yaman sana gel Şu mum ki seni eğer şu hayran ki seni eğer Sonunda Medine Vardır Hasret Gönlümde Yanar Yıllardır Her Mevsimi Güldür Yeşil Bahardır Koyu Yüce Resul'e Mevsimi güldür, yeşil bahardır, o yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın dayımlar, sana geleyim, açılsın dayımlar. Seni ey Resul Öyle azledim ki Seni ey Resul Öyle azledim ki Seni ey Resul Hangi yüzle geleyim sana ey Resul Sırtında bunca günahlar varken ama ne yapayım sensiz olmuyor ki, açılısında yollar sana geleyim.